Evet engelli yok takipçileri bir kutu açın tekrar beraber esneginciyle seviyordu 10-15 kezli lambasını kutu açın mı yapıyoruz esneginciyle Evet siz bilen engelli yok takipçileri esneginci masanın lambasını kutu açın mı yapıyoruz. şu şekilde elimize geçiyor kutumuzu Açıyoruz, içerisinden rambamızı, rambamızı çıkarıyoruz, rambamız şu şekilde karşımızda kullanma krabzı çıkıyor, içinde önerikler ve nasıl kullanacağınız yeri kullanabilir, şarj kablosu çıkıyor, şarj kablosu iddia bir uzunlukta. Şu, şu şekilde oynar Bak Gördüğünüz gibi lambamın dizaynı gayet hoş Hoş bir dizaynı var Arkada şarj kablosu yeri var Şu şekilde takabiliyoruz Şarj da Dokunmatik tuş koymuşlar Gördüğünüz gibi açıldı Bir daha bastığınızda Sönüyor Gördüğünüz gibi çok oynar başlıklı Üçünü istediğiniz yönden etrafa bilirsiniz ön draft'ta bir yer yaptı kan görev yapıyor fil gibi bir karamito yakayabilirsiniz ışığını yaptık, şu şekilde gayet hoş bir ışık sağlıyor oynar başlığıyla iş, ışığı istediğiniz tarafa çevirebilirsiniz gayet kaliteli bir ışık ve şu, sağlıyor burada da led lambamızı görüyoruz gayet hoş bir tasarım ve ışık sağlıyor Test bunu bunaylanıp, tavsiye eden videolarımı indirip paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.